Merhaba. Merhaba lan. ve beyefendiler. Evet. Bugün başka bir video bir bugün biraz farklı bir tarz şeyler yapıyoruz. Yani. Türk. Ee, adres Aktres Yani oyuncu. Oyuncular evet. Oyuncular. Türk kadın oyuncular ve Hindistan kadın oyuncular karıştırıyoruz o? bugün karıştırıyoruz Karşılaştırıyoruz Wait, şey, <gülüyor> <bir> şey Allah <soracağım. gülüyor> aşkına, Güzel olarak mı yoksa? Bence güzellik olarak yani. <gülüyor> başka ne işimiz var? Tamam, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam bu benim işim zaten Yani, yapan seç, seç, sen. <gülüyor> yeah. Seçeceğiz slank, slank Abi jim. okay, okay, okay. Ben, bakalım. On on, on, on tanım falan. Yani we have to choose between them. Um, yeah. tamam hadi bakalım tamam bu Gang, çiğ Gang, nasıl yapalım alalım alalım afra Saracolu. Saracolu and ah de pico no de pico de Pika, Patricone. Patricone. Patricone. Oh. oh afra wow hmm. afrika'lı mısın oh, ya maşallah tabii okay. ki ya i know Aa, tamam. Çok Bu, zor. Bak bir şey bir şey, İlk şey yani önceki fotoğraf daha farklıydı. Evet, evet. Yani şey için Afra için. Safra. Ben no saf Afra, Afra, Afra. Afra. Ama Afra seçeceğim çünkü yani gözleri çok gözleri... gözleri çok çok çok. çok güzel. Evet. Yani ben gözler olarak söylüyor sana zaman tüm şey. Zor da ay mı Ve ve dudaklar yani, ay. Dudaklar ay. Anüs. Ve, evet. vallahi, ve, bunu ah. ve ha, ama bunun çenendi, değil mi? Vallahi evet, evet, evet. bilmiyorum ya. Gerçekten, Afra i̇kiniz ya. çok güzelsiniz. Ya evet, Yani Ah, ikinizi kaybediyorsunuz. Bir zor. İkinizi seçemiyorum. Seçemiyorum vallahi. Afra sejrüman Afra. Ama Chapman. gözlerin çok güzel Afra ya. Yapma of. böyle bana ya. Allah Allah ya. Keli evet, gibi. Evet. Afra, Afra. Okay, güzel Afra. Afra. Afra. Bir dakika. Burada burada bana göre bu daha güzel duruyor. Bu fotoğrafta evet. Bana göre bu daha güzel duruyor kartı nasıl açıyorum seçiyorum kom direkt direkt direkt direkt Yani Katrina seçiyorum. <Gülüyor> ah, anlamadım evet. Katrina seçiyorum. İki vakteydi. Pamuk ama pamuk gibi ya. Pamuk kaleden gördü ya. Ah, gerçekten yani. Katrina seçiyorum. Bu Katrina mi? evet. Yok bu Katrina mı? Oh, abicim kizi ya. Hangisi karşın hangisi Bernisa? Ya. Yani karşın bu, ya. bu Meysa daha iyi ya. Gerçekten daha güzel. Bana göre yani karşını seçiyorum ben. Aa biako. Aa bir dakika. Ah. Benim. Aa karşın böyle biraz daha yaşlı galiba. Daha yaşlı görünüyor. Hmm. Ama ah. karşını seçiyorum. Elvala vala El valje Elva... Jui... ye... de tenson. Hakit hakit bro. Hey vala. Şurada kapor. El vajiolu cute. O adet o benim sevap. da güzel. Oh, Oh, bu farklı bir açıdan şu an. Yok, ben zineler şarla destek. Farklı bir açıdan şu an. Şarla daha güzel gözüküyor. Ah, gerçekten bu açı çok çok iyi değil bence. Evet, bu daha iyi evet. Evet. Sharla, ben de Sharla. Sharla actually like she's cute on both so yeah. ah evet evet. Af sanur. tutan. Halya bat. Halya çok tatlı. Of. Al ya. ikisinde çok tatlı ya. Oo Ano daha tatlı. Gerçekten ikisinde çok tatlı Ya. Yeah. Anlıyoruz. Ne ah gerçekten. Bak böyle zor olunca, dakika böyle zor olunca Afşan'ı deme, Afşan tamam. Yeah. Böyle zor ben Türkleri gibiyim, ben yani Türkleri, Türkleri seç seçiyorum. Okay, ikinci, ikinci, ikinci fotoğraf fabakalım. <gülüyor> ah afsanur, afsanur, afsanur, afsanur şey duymak istemiyorum. Afsanur. Bana göre yani. Özge! Özge! Özge. Sorry Ali Ne deniyor bu Oh. Oh. Özge. Ah, Sara yani. özge Özge. özge de çok tatlı vallahi. Yani. Ama o, şey Sara. Why you guys so sweet? ve Hindistan kızları çok güzel yani. El güçlü. Yani sen çok güçlüsün. Ah, şey, evet. er oh, Kapoor sorry, bro. Oh, non. I'm sorry, bro. Er er oh, I'm sorry, bro. Oh, I'm sorry, şey Oh, I'm sorry, bro. Oh, I'm sorry, bro. Oh, I'm sorry, bro. Oh, I'm sorry, bro. Oh, I'm sorry, bro. Oh, I'm Evet, evet. Azar. Essa Essa Six. Emile. Essa Six. Jean B. Wait, kardeşler mi? Kaporda böyle bir soyadı gördüm. Yani kapro is a yani common. Ta da Oh oh. oh Janvi. What is Oh, Ama çok benziyor <gülüyor> Evet benziyor lan. Şey. çok. güzel. Yani yani güzel. Evet. Oha. Daha Oha Ama. Ama. tamam fotoğraf. 2 2 ya. What the fuck? The look. Oha, we pardon. One life you stileri acaba Aa işte daha Evet, evet, evet. evet, tamam, bir Oh! Miray. Wow! Miray. Miray, Allah oh, İkisi çok güzel ama. İkisi çok güzel ama ya? is fucking Evet doğru maşallah. Oha ha. maşa mı yedim? şey diyeceğim bütün bu bu video Komik değil. komik değil. Bu yani. videoda bütün kadınlar çok o kadar güzel ki yani hepsi... Anlatamıyoruz kimseye derdimiz Dayanamıyoruz Dayanamıyoruz Kaçerken her serisinde <gülüyor> Aşkın hepsinde takılıyorum Artık <gülüyor> Konser <finish. Finish. gülüyor> bitti Oha çok güzel. Ay soğutuyor böyle. Ve oha. Bu da da bak ki. Forsayde. Normal... Oh, yok ki. Yalan deme ya. Atam. <süben>, <gülüyor> Allah'a şakkaydı Allah'a şakkaydı şu fakir yani diyorum oh, <gülüyor> şey. Ama yani, hangi Demek ki <gülüyor> <no>, fakirsin Demek <gülüyor> ki <gülüyor> yani, Sadece para Öyle, öyle <gülüyor> demiyorum ya <gülüyor> para istiyorlar sev yani. sevgili, bulamazsın, sev <gülüyor> sevgili bulamazsın onu diyorum Bak bir şey diyeceğim Normalde bütün şey Bütün böyle Kızlarda şey böyle bir şey oluyor ilk fotoğrafta bir ondan diğerinden daha güzel oluyor ikinci fotoğrafta <gülüyor> ama bir ay kesin yani çok iki fotoğrafta daha güzel evet çok şey güzel ama ikisinde de çok kapor özgürlük ol oh Var <experts> Sorry, if you Indian and you watching the video and we don't speak, you don't understand. Turkey, sorry man. Oh, true. Sorry. Sorry. Alina Murat Ben de sordum. Ben de sordum da. Ben de sordum da. Alina Bos deme tamam bakalım olabilir Hıhı. Hı, yani onun onun, onun ablası. Rus, Rusya Rusya geldi. Doğru. Rusya, Rusya'dan Rusya. Rusya, geldi. Kretsiy Samon. Oh, Alina! Ye boss. Oo! Lan ne iş yaptı. Aa, hayır. Peki bu fotoğrafta No yani brother şey market şey panike. Plastik galiba. Bilmiyorum. Ağızın, evet. Ama bu fotoğrafta kötü değil. Oo. Wow. Gözlemin çok güzel. Ya evet, ben... oh, Çok zor ya. Evet, çok zor. Berabere değil mi? Evet, belirik yapmamız lazım. Şey bak ikisi yüzü çok benziyor biliyor musun? Kritisevet çok benziyor. Yani böyle çene, yüz şekli falan çok güzel. Çok yani benziyor. Evet. Burunlar biraz yani şey farklı. Evet. Gözleri de farklı. And this uh adjectives. Cash. Cash. Ha, cash. Çok, çok, çok para var. Ah, oh, I don't know bro. bro no, I don't know. <gülüyor> <ama. Yeah>. Çünkü <gülüyor> e <seçki. gülüyor> Evet, şey için ilk fotoğrafta kriti daha yüzledi, setçi. Evet. İşte bu beyler, belki kızlar, kızlar. Evet. Belki erkekler de yapabiliriz da. Bu, çok iyi. Evet, yol evet, nasıl evet. inşallah yani link evet evet. evet evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ya bile beğenmediyseniz please like at evet like us tournament maybe daha keyifli Safari görüşürüz